Evet, belki hatırlayabilirsiniz ya da hatırlayamazsınız. Bir zamanlar konuşan bir oyuncak vardı. Ee, arkadaşlar siz onu Şu anda kendisi tam yarım da hatta başlatıyorum. Ey selam. Benimle bir oyun oynamak ister misin? Tahmin oyunu. Tut. Hazır olduğunda tamam de. Hazır olduğunda tamam de diyor. Şimdi ben ne tutayım aklımdan? Tekrar eder misin? Tekrar eder misin diyor. Anlamadım. Tekrar söyle lütfen. Ya bir sus. Hmm. Mükemmel. Sana bir soru soracağım. Evet, hayır. Ya hım dedim söylemedim tamam, ki. Etsin. Eğer gerekiyorsa bazen diye de yanıt verebilirsin. Hım. Bu hayvan yüzebilir mi? Hayır! Peki, ben daha tutmadım ki! Sor! Dört bacağı mı var? Hayır! Hmm. Aslan! Bu çok küçük bir hayvan mı? Hayır! Tahmin etmiştim! Uçabilir mi? Oha! Hayır! Uçabilir mi? Oha! Hayır! Açabilir mi? Hayır! Peki. İkin bacağı mı var? Hayır. Tamam. Aslanın iki bacağı mı oluyor? Dişleri olan bir hayvan mı? <gülüyor> evet. Dişleri var mı? Evet. Tekrar eder misin? Evet. Anlamadım. Tekrar söyle lütfen. Gitmiş. Evet. İkin bacağı mı var? Evet. Tekrar eder misin? Hayır. Çok Hayır deyince anlıyor Dişleri var mı? Evet Peki He şükür anladım Ağaç dallarında mı yaşar? Hayır hmm. Ağaç dalında aslan yaşar ya. Pulları olan bir hayvan mı? Hayır Tahmin etmiştim bu hayvan iğnesi olan ya da insanları sokabilen bir hayvan mı? Ya niye insanları soksun? Hayır. Anlamadım. Tekrar söyle lütfen. Hayır. Peki. Peki. Peki. Peki. Galiba buldum. Sihirli güçlerin beni yanıltmıyorsa düşündüğün hayvan bir peygamber devesi. Doğru mu? Hayır. Peki. Bir mikrodalga fırından büyük mü? Evet. hayvan zıplayabiliyor mu? Evet Çok ilginç Çamaşır makinesinden daha büyük bir hayvan mı? Hayır Peki Daha çok Afrika'da yaşayan bir hayvan mı? Hayır hmm. Çoğunlukla Güney Amerika'da yaşayan bir hayvan mı? Evet Var orada etmiştim. da. İşte, aklını okudum. Bence aklındaki hayvan bir uluyan maymun. Bildin mi? Hayır. Tamam. Pes et bence. Bu hayvan senin kucağına sığacak büyüktük deme. Hayır. Peki. Ya aslan diyoruz, nasıl söylesen? Sahibi bu hayvana omzunda dolaştırabilir mi? Oha, hayır. Tamam. Şakalları var mı? Hayır. Tamam. Olurum, şey olurum. Ormanda mı yaşar? Evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Savanada döşüyan bir hayvan mı? Hayır. Peki. Sen ne bekledin? O hayvanın ben? adı şey farfiyle mi başlıyor? Hayır. Hmm. Şempanze mi diyecektin acaba? Bu hayvanın adı iki kelimeden mi oluşuyor? Hayır. Peki. Bak bilemiyorsun pes et. Bu hayvanın adı M harfiyle mi başlıyor? Oha, hayır. Tamam. Aslan diyoruz kardeşim aslan. Bu hayvanın adı O harfiyle mi başlıyor? Hayır. Peki. Hayvanın adı J harfiyle mi başlıyor? Hayır. Tahmin etmiştim. A harfiyle başlıyor. Dur. Sanırım buldum. Cevabı biliyorum. Bir maymun. Aklından tuttuğun hayvan tam olarak bu muydu? Hayır. Sandığından daha zorlu çıktı. He, aslandı. Ne oldu bilemedim Buldum işte. Sihirli güçlerim beni yanıma. Düşündüğün hayvan bir orangutan. Doğru mu? Hayır. Peki. Ne oldu bilmiyor. Bir sıkalı bir hayvan mı? Evet. Peki. Ne? Galiba buldum. Bence aklımdaki hayvan bir puma. Bildin mi? Çok. Hayır. Vay cennet. Çok iyisin. Aslan dedi, dedi çok yaklaştı. Hayır, çok hayır, hayır. hayır. Hoşçakal. Evet bunun devamını gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan YouTube kanalıma abone olup bu videoma like atabilirsiniz ve bye bye.